Güzelmiş ya hep gelelim buraya Ben ödüyorum hesabı Ödedim ben hesabı Ben şuradan, Bak ben burada oluşacağım şimdi Bak sen tıcağım yüksekteyim. Hızlanma aldım. Ama inşallah havada bulunmayız. Aaaa onlar Galata'dan geldi ama. Gidip bakayım mı? Benim bir kilip var daha ya Önümüzde önümüzde Ben daha hala uçuyorum Sertliç abi Buradan para atsam sana gelir mi? Atayım mı? Attım. Arkada kaldı herhalde. Arkana bak görürsün. Yedi para attım. Sağda da ucuz market vardı. Git oradan bir şeyler al. Abi. Ben de şu draba bakayım. Haha. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Keskin nişancılar senin, geri kalan benim. Ok geldi, ok. Ok geldi. Yok. Ok da iyi oynadı mı? an itibariyle 2 kilo oldu. Kasıyor zaten. Aha! Abi ya Birini baydım da arkadan vurdum